Bugün 11 Ekim 2022 salı Mars günündeyiz ay 003 de boğa burcuna geçecek değişen enerji dinamikleriyle birlikte önümüzdeki iki gün maddi manevi güven ve istikrar arayışımız artabilir bugün kişisel konforumuzu önemseyebilir yavaş ve emin adımlarla hareket edebiliriz yaşamın keyifli yanları zevkler hobiler yeme içme doğa sanat gibi kavramlar daha fazla ilgi alanımızda olabilir Merkür bugün terazi burcunda ilerlemeye başlıyor. Zihnimiz ilişkiler, ortaklıklar, uyum, eşitlik, adalet, estetik, sanat konularıyla daha fazla meşgul olurken diplomasi, hukuk ve sözleşmeli ilişkilerde de verimli bir dönemde olabiliriz. Merkür 29 Ekim'e kadar terazi burcunda ilerleyecek. Bu dönemde karşımızdaki kişilerin istek ve beklentilerini fazla önemseyeceğimiz için pasif ve kararsız bir tutumda takınabiliriz. Dengeyi korumaya çalışmalıyız. Gün genelinde ikizler burcundaki Mars ve balık burcundaki Neptün arasındaki dik açı etkin olacak ruhsal ve fiziksel hassasiyetlerimiz artabilir alerjik problemler bağışıklık sistemi zafiyetleri psikosomatik hastalıklarda riskler artabilir Ay boğa burcunda ilerlerken bedenimizde boyun ense boğaz bademcikler ses telleri solunum yolları tiroid daha hassas olabilir bu bölgeleri korumalı özen göstermeliyiz